Hüzey biz nereye gidiyoruz bugün? Söyle. Migros'a gidiyoruz. Hadi bakalım Migros'a gidelim neler var içinde. Koş bakalım. Kuzey, Burada hangi meyveler var? Göstersen ya bize. Başka ne var? Başka? Bu ne? Evet. Bu ne? şimdi? ne? Bunun yoksa ismi lahana mı? Nadi. Evet. Bunlar ne oğlum? Kötü değil. Ne? Hey? Kötü değil. Aa, aa! Cips bunlar. Evet. Cipsi seviyor musun sen? Eee! E. Cipsler kötü değil mi? Evet. Evet. evet cipsler de yememeler. <gülüyor> o <On> ne? <a> nesquik. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çikolataların var burada değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, Kuzey sütleri gösterecek. Baksanız sütler, ne kadar çok süt var değil mi Kuzey burada? Aa! Kuzey sütleri ne yapacağız? İçeceğiz. Aa! burada ne varmış? Evet. Ah, Dedene sesleniyor sana. Nerede deden? Ko koş göster koş. Saklanma saklanma. Hayır saklanma. Saklanma kalk kalk <gülüyor> Kuzey sen saklandın mı? Oraya mı saklandın? Hayır saklanmak yok. Hadi sen bana şeyleri göster, içecekleri göster. Burada neler var baksana. Bak. Kuzey bak burada neler var. Göstersen ya bunların ne olduğunu. Bak bu ne var kuzey? Ne bunların isimleri? Aştı. Aştı. Aa, bir de gel bir de oyuncak bölümüne gidelim. Şu, ileri, buradan Bur şu iler sağ doğru dön dön. Evet oraya doğru gidiyoruz. Evet topları buldun mu? Kuzey topları buldu. Kuzey şu dur bakayım. Of. Aa. Kuzey, kuzey bak. Bak ben sana gösteriyorum. Bu voleybol topu. Bu elle oynanıyor. Basketbol topu da var. Bak. Burada basketbol topu. Futbol topu da var. Burada kuzey? Elle oynayacaksın ona, evet. Onu elle atman gerekiyor. Bunu ayakla ama onu elle atacaksın. Elle onu, onu elle at. Elinle atman lazım onu. Göster, elini nasıl altında göstermen lazım. Hayır, ayağınla değil. Elinle atacaksın. Evet. At elinle. Hayır, elinle. Elinle böyle. Evet, aferin sana. Orada ne var? Aa, orada top var. Kuzey. O basketbol topu. Onu alamadın mı? Hayır, bu. Alamadın mı? O büyük. O zaman şuradaki, gel. Şuradaki bir de... Buradaki oyuncaklara bakalım gel kuzey. Aa, aa. bak, bak burada oyuncaklar var ya. Oo, canavar mı kuzey bu? Evet. Aa. Neler varmış burada başka? Araba var. Evet araba var içerisinde. Aa. aa. Ah, tü tü tü. Tren! Tren! Evet, tren baksana Hüzey. Ah! Evet. Hüzey, bunlar ne? Aa. Ah, Barbie! Evet, Barbie mi? <gülüyor> Bak, Barbie'ler yukarıda. Evet, Barbie'ler yukarıda, bakın. Hüzey, Barbie'ye de baktı, Allah Allah! Ah! Aaaa Evet orada büyük kamyon mu var Kuzey burada? Bak burada kamyonlar var Dişçi, dişçi. Evet dişçi Senin dişlerin sağlıklı mı Kuzey Fırçalıyor musun dişlerine? Evet aferin sana Evet dişçi Ne Neler varmış orada bak bakalım be Nerede oğlum? Örümcek adam mı? Örümcek adama bakalım mı? Burada örümcek adam var evet. Evet örümcek adam var. Robot da var evet. Gel bir de şey gidelim mi Kuzey çikolata bölümüne? Neler var? Gel bakalım. Kuzey burada neler var? Sürpriz yumurta mı? Aa! aa. Sürpriz yumurta almak istiyor musun? Sürpriz yumurta almak istiyorsun ha? Ve yap